Evet. Güvenli evlerimiz hazır. Eğer ki kötü bir durum olursa bu evlere kaçıp saklanabiliriz. Hasan Usta'nın bu evleri yapması iyi oldu. Evet Zengin. Haklısın. Hasan Usta iyi iş çıkardın. Önemli değil Fakir Bey. Ne demek? Bana bakın oğlum. Adamı hasta etmeyin. Anlıyor musunuz beni? Şu fakir ve ailesini yakalayın. Güzel bir işkence yapacağız. Yeter artık ya. Bu böyle olmaz. Artık şunları yakalayalım. Sonra öyle bir işkence yapacağız ki. Bize şu ana kadar yaptıkları şeylere pişman olacaklar. Olamaz oğlum! ne yapacağız? Biz? Şunlara bak! Arda bizimkilere söylememiz lazım. Evet Rüzgar. Kötü plan yapıyorlar. Haydi dağılalım hemen. Herkes ailesine haber versin. Şehirdeki herkese haber verelim. Evet! Kardeşim sen git. Askerdekilere haber ver. Çabuk hızlı ol. Biz de ailemize haber verelim. Şu güvenli evlere kaçalım. Aynen çabuk hızlı olalım. Herkes ilk önce ailesine haber versin. Daha sonra şehirdeki herkese haber veririz. Tamam patron. Bu gece saldıralım o zaman. Geceyi beklemeyeceğim. Yeter artık. Bu sabah saldıracağız. Tamam patron. Hemen şimdi silahlarla birlikte saldıracağız. Dün bize yaptıklarının bedelini ödeyecek o fakir. Sadece o değil. Şehirdeki herkes... Haydi gidiyoruz. Çabuk çabuk, hızlı olalım. Parkın oradalar. Bizi görmesinler. Hemen. Bu adamları durdurmanın hiçbir yolu yok. Onlardan kaçmak en mantıklısı. Yoksa bize saldıracaklar. Koşun çabuk. Hadi hadi çabuk. Geldik sayılır. Hızlı ol fakir. Herkes hemen şu evlere girsin hızlıca. Görüşürüz zengin. Dikkatli olun. Görüşürüz fakir. Hadi gelin Kerem komiser. Geldik geldik. Geliyorum. Açın yolu. Fakir'in evine bizim eve dağılın. Çabuk herkes sürüdüğü eve girsin. Fakir dostum. Şimdi biz bu evlerde güvende olacak mıyız? Evet fakir. O adamlar eve girebilir. Valla oğlum Yaptığımız çok saçma. Ya oğlum şimdi bu adamlar eve giremeyecek mi? Dur Tepegöz sabret be. Zengin yukarıya çıktı. Fakir kardeşim orada mısın? Geldim geldim. Buradayım. Ne oldu zengin? Hazır mısın fakir? Hazırım zengin. Tamam fakir, adamlar hala bizi fark etmedi. Büyük ihtimal şehirde bizi arıyorlar bizi. Zengin her an fark edebilirler. Biz en iyisi şimdiden köprüleri kapatalım. Tamam fakir. Onun bu adamlar nerede ya böyle? Şehirde hiçbir yerde yoklar. Vallahi patron biz de bulamadık. Neredeler ya? Ha? He, bunlar ne böyle? Şuraya bakın! Dostum lütfen abone olup like atmayı unutma! Bu benim için çok önemli! Desteğini göster videolar devam etsin! 4 milyon abone de sizlere özel bir sürprizim olacak! Bu yüzden abone olarak daha çabuk ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz! Like attıysanız ve abone olduysanız kaldığımız yerden devam ediyoruz! Galiba nerede olduklarını bulduk! Bunlar ne ara yaptı burasını? Şuraya bakın! Olamaz geldiler. Fakir aşağıya bak. He? olamaz. Çabuk çabuk girelim şuraya. Fakir çabuk köprüleri kapat kardeşim hızlı ol. Tamam zengin hemen kapatıyorum. Olamaz geldiler. Çabuk çabuk kapat şurasını. Hayır geldiler. Kapat şurasını. Olamaz köprüleri kapattılar. Biz şimdi buraya nasıl gireceğiz? Bu evlere girmemiz lazım. İntikamımızı almamız lazım. Patron artık bu imkansız gibi. Hiçbir şey imkansız değildir. İçeri girmeyi başaracağız. Fikir kardeşim. Geldim zengin. Ne oldu? Fikir hemen aşağı gel. Evlerimizi yer altından birleştiren tünelde buluşalım. Plan yapacağız. Tamam geliyorum. Hey siz korkaklar gibi evin içinde mi saklanacaksınız ha? Gelseniz aşağı. Korkuyor musunuz? Yani aslında korkumuyorum. Ama ailemi korumak zorundayım. Fakir bırak ya. Uğraşma şunlarla ne halleri varsa görsünler. Evet zengin. Aşağıda buluşalım. Tamam fakir geliyorum. Bu evlere girmenin illaki bir yolu vardır. Patron sanmıyorum köprüler kapalı. Hadi gelin hemen aşağı tünele doğru inelim. Zenginlerle buluşmamız lazım. Geliyoruz babacığım. Evet güzel. tünele geldik. Babacığım bu adamlar giremez değil mi eve? Yani inşallah giremezler oğlum. İşte zengin ailesi de geldi. Fülçir geldik kardeşim. Gelin gelin konuşalım, plan yapalım. Ay Barbie ne yapacağız biz ya? Yukarısı tıklam tıklam. Arabalar bile evin içinde. Ya beni bırakmıyorsunuz ki. Halledeyim 2 dakikada. Hesamettin olmaz. Silahları var oğlum. Evet, ettin. Birlikte hareket etmeliyiz. Bizim evde de Tepegöz ve ailesi evin ortasında dikiliyor. Bizim evde kalabalık. Ama sabretmemiz lazım. Güzel bir plan yapalım. Artık şu adamlardan kurtulalım. Evet. Rüzgar, oğlum evde çok manyak şeyler var. Gel gidelim. Nereye gideceğiz? Rüzgar, sen rahat ol. Abine bırak bu işi oğlum. Çocuklar nereye? Baba, biz 2 dakika zengin amcamların tarafa gidiyoruz. Geleceğiz hemen Yaramazlık yapmayın! Tamam baba! Sanki çocuğuz ya! Evliyim ben evli! Hadi gel Rüzgar çıkalım yukarı çabuk! Neyse zengin silahları hazırlayalım! Çatışalım abi! Fakir saçmalama! Ayça var! Öykü var! Diğer çocuklar var! Onlarla çatışırsak onları daha fazla sinirlendirebiliriz! Başka bir plan düşünmemiz lazım! İşte geldik! Şuraya bak oğlum! Erda ne yapacağız burada? Rüzgar sen rahat ol! Acaba şu ne işe yarıyor? Arda yapma bak babamlar kızar. Yal korkma rüzgar. Bakalım ne olacak? Ah! Oha <Gülüyor> mas Saklanın çabuk saklanın. Gelin çabuk bu tarafa. Ha, ne oluyor? Bu sesler ne? Arda baksana adamın kafaya roket düştü. Hadi devam edelim. Demiştim sana rüzgar. İyi bari ben de şu düğmelere basıyorum o zaman. Bas bas hepsine bas hepsine. Olamaz ne yapacağız Saldırıya geçtiler Bu evlere girmemiz imkansız Çok güçlü silahları da var Sakın buradan çıkmayalım Rüzgar süper gidiyoruz Tüm düğmelere basmaya devam et Baksana saklanıyorlar bizden Ben de tüm düğmelere basıyorum Rüzgar Saldıralım şu adamlara Evet şu kırmızı düğmeye de basalım Hı? Hapırçal şuraya şrebakan. Girelim içeri çabuk. Olamaz, köprüyü açtım yanlışlıkla. Çabuk rüzgar düğmelere bas. Şu köprüyü kapatalım hemen. Olamaz, basıyorum, basıyorum. Olamaz, çabuk içeri girelim. Hayır, giriyorlar. Nereden kapanıyor bu köprü? Artık çok geç Arda. İşte kapattım. Herde adamlar içeride vallahi. Olamaz eve girmeyi başardılar çabuk çabuk çıkalım hemen şu gizli kaçıştan. Hadi hadi biz de çıkalım çabuk. Ee burası bomboş nerede bunlar? Belki yukardalardır ya da aşağıdalardır. Çabuk rüzgar çabuk. Hızlıca tünele inelim olamaz buradalar. İşte gidiyorlar. Çabuk inelim biz de hemen aşağıya kaçmayın. Gelin buraya. Koş rüzgar koş. Kaçmayın veletler gelin. <Gülüyor> Çabuk bir şeyler yapı Hasanettin. Çekilin. Ha. Hayır Ateş, kırışık kalkanları. Ha. Gidin siz gidin, tutuyorum ben burasını. Çabuk hızlı ulan. Arda abi rüzgar abi gidin diyorum size, tutuyorum. Ateş et Ateş, kırabiliriz bu kalkanı Ateş. Ne kadar dayanacaksın çocuk, göreceğiz. Çabuk çabuk Hasanettin aşağıda yalnız kaldı. Ona yardım edelim. Koşun. Hala ne oluyor aşağıda? Avda Rusya. korkmayın. Her şey kontrol altında. Ne oluyor aşağıda? Silah sesleri geliyor. Karşı eve girmeyi başardılar. Köprüyü yanlışlıkla açtık yanlışlıkla. Eyvah, buraya da gelecekler. Hayır, korkmayın. Bu eve girmenin tek yolu ya köprü ya da aşağıdaki tünel ama Hüsamettin tüneli tutuyor merak etmeyin silah sesleri de oradan geliyor tüneli geçmeye çalışıyorlar bu tarafa geçmeye çalışıyorlar Hüsamettin tutabilecek mi yardım edelim yok yok siz burada kalın işler daha çok karışabilir dikkatli olun dostum sizde tamam tamam merak etmeyin hadi Rüzgar geliyorum Hüsamettin aşağıda yalnız kaldı evet fakir silahları alalım yardıma gidelim tamam fakir alalım hemen hadi biz gidiyoruz Hüsamettin'e yardım etmeye. Dikkatli olun. Tamam siz gelmeyin. Burada kalın. Olamaz ya. Olamaz. Hüsamettin geldik oğlum. Dayan. Hadi hızlı olun. Dayanacak küçüm kalmadı. Hüsamettin üç deyince kalkanları indir. Evet. Biz ateş edeceğiz. Tamam. <gülüyor> i̇ndir o kalkanları. Hıh. Olamaz. Mermi bitti. Hadi Hüsamettin şimdi. İndir. Yemeli. Tara fakir tara. Gidiyoruz. Hüsamettin ne yaptın? Nereye gönderdin onları? Ne güzel. Vuracaktık. Baba gerek yok. Onları hapishaneye ışınladım. Hepsini birden. Neden? Öldürseydik ya. Siz öldürseniz de alıyorlar klavyeyi. Hile yapıyorlar. Canlanıyorlar. O yüzden hapishanede kalmamışlar. Ya kaçarlarsa? Merak etmeyin kaçamazlar. Hapishaneyi güvenli bir hale getireceğim. Sonunda yakalandınız. Artık size klavye falan yok. Hadi Kerem Komiser artık çıkalım artık buradan. Buradan çıktığımız gün bu şehri Alev'e vereceğim. Buradan asla çıkamazsınız. Duvarları güçlendirdim. Çıkmaya çalışmayın bile. Neyse hadi artık gidelim Hüsamettin. Bunlar da cezasını çeksin. Evet Kerem Komiser artık rahat bir nefes alabiliriz. Hadi gel size gidelim de bir çay içelim. Geliyorum Kerem komiser.